2021 yılı Ocak ayı günlerden cumartesi saat 19 Gaziosmanpaşa 16 Ocak şu anda İstanbul Beylikdüzü fiyat tarafı metrobüs son duraklarının olduğu bölgedeyiz kar yağışı şu anda durmuş durumda sakin bir ortam fırtın öncesi sessizlikte olabilir şu anda trafik yakıyor evet, evet şu anda Fatih'teyiz Fatih'te kar yağışımız devam ediyor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 artan tempoda Karyaşı devam ediyor. Bu küçük çamlıca. Şu anda yoğun bir şekilde kar yağışı devam ediyor. Arkadaşların üzeri, yerler, apartmanların üstü kar tutmuş durumda. Bu şekilde devam ederse yarın 20 santimlik karla uyanırız. Saat 19:00'da başlayan kar yağışı büyük çekmecede devam ediyor. İstanbul Beykoz'dayız. Muazzam bir karyoşi var.